pasta şifreli ve pastanelere pazar yeri olarak konumlanmış, hemlikçi bir teknoloji şirketi bir telefon uygulamasıdır. Öncelikle bir kadın olarak, kadınların hayatına nasıl dokunabiliriz sorusuyla yola çıktık. Ve birçok sektörden daha fazla ön planda olduğumuz bu sektörde gördük ki kadın girişimci sevdiği işi yaparken gerçekten zorlanıyor. Kendisinden, diğer rollerinden, kendisine ayırdığı zamandan, sevdiklerini ayırdığı zamandan feragat ederek çalışıyor. Üstelik en az sanatı kadar birçok başka, başka alanda kayna kaymak zorunda kalarak biz ilk olarak kadın girişimci, kadın üreticinin sorunlarına çözüm getirebilmeyi hedefliyerek çalıştık. Yıllardır sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren sektör, kayıt dışı bir ekonomi yaratıyor olmanın yanı sıra tüketici ve üreticiyi optimum standartlarda buluşturabilme noktasında oldukça zayıf kalıyor. Üretici ve tüketicinin buluşmasında ciddi kaynak kaybı yaşanan sektörde planladığımız iyileştirmelerin oldukça fayda sağlayabileceği bir iş modeli yarat. Tasarım pasta sektörünün sosyal medya mecraları üzerinden faaliyet göstermesi tüketici nezdinde güvensizlik yaratırken, üretici tarafında ise operasyonun oldukça zorlu bir iş yüküne haline gelmektedir. Tüketicinin sosyal medya mecraları üzerinden tasarım araması yapması, fiyat sıkıntısının çevresine sorarak e, ya da direkt iletişime geçerek e, öğrenmek zorunda kalması, e, zaman harcamak zorunda kaldığı ve alternatiflere, ünlü teknolojik gelişmelerine adapte olamamış şekillerle ulaşabilir olması üzerine bir de zorlu bir lojistik planlama ve takip süreci eklenince keyifli bir süreç olması gereken pasta siparişi e, oldukça zorlu bir hale ve riskli bir hale dönüşmektedir. Aynı şekilde üreticiler açısından da potansiyel müşterilerle direkt görüşmek zorunda kalmak, pazarlık konuları, WhatsApp üzerinden e, iletişime geçmek zorunda kalmak, e, yaratıcılığa yani az önce bahsettiğimiz gibi sanata ayıracak zamanlarından felavet etmeleri ve ciddi bir kaynak tüketimine sebep olmak. Bu sebeple de şefkilerin e, biz ürünlerini ve içeriklerini paylaşabilmelerini, e, buradan kolay ısıtış yapabilmelerine, PR ve tanıtıma zaman harcamadan cirolarını artırabilmelerine yönelik bir uygulama geliştirip tüketicilerin de onlara kolaylıkla erişimini mümkün kılarken lojistik paylaş, paylaşımızı da uygun bir şekilde konumlandırarak sektörün en temel sorunlarından birine daha çözüm getirilmeyi planladık. Yani sektörün kayıt dışılık, şeffaflık, reputasyon Zaman ve lojistik gibi temel sorunlarına çözüm getirmenin yanı sıra kadın üretici ve kadın girişimcinin toplumdaki konumunu güçlendirme burada sosyal sorumluluk tarafında üstlendiğimiz dinisyonu bir parçası haline getirdik ve biz var sürece de öyle kalmaya devam edecektik. Biz aslında bunu biraz yolda öğrendik. Üretici, üreticilerimizden danışmanlık aldığımız noktalarda şöyle bir sektörün şöyle bir sorununa bize yansıttılar. Tüketiciler işte 20-25 bir pasta siparişi verdiklerinde bunun kendi alanları, kendi ortamlarında nasıl gözükeceğini boyutlarının ne olacağını oldukça merak ediyorlarmış ve şeflerimiz de işte günümüz teknolojik standartlarına pek de uygun olmayan şekillerde işte pastayı mezra ile ölçerek tüketiceye iletiyorlarmış. Biz de aslında bu sonunda da bir çözüm getirebilmek amaçlı ilerleyen fazlarda ürünümüze artırılmış gerçeklik teknolojisinde de katarak tüketicinin pastalarını kendi ortamında da e, mobil telefonları üzerinden görebilmelerini sağlayacağız. Açıkçası olay çıktığımızda yaptığımız fizikleti sonucunda eriştiğimiz rakamları görünce e, biz de biraz şaşırdık. Tüm dünyada 125 milyar doları bulan, ülkemizde ise 3 milyar doları bulan bir pastacılık pazarı söz konusu. E, Şeflerimizle tasarım pasta, Pastanelerimizle günlük pasta ürünleriyle çıkacağımız pazarda, önümüzdeki pazarlarda çikolata, dilim ürünler ve günlük tatlıları da ekleyerek e, tatlı denilince ak akla ilk gelen platform olarak Türkiye'de ve dünyada pasta önce ilk pazar yeri olarak tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyoruz. Aslında tatlısız yaşayamayan bir ülkede yaşadığımız için hedef kitlemiz herkes. Ee, İstanbul Pilot Bölge olmak üzere e, faaliyetlerimizi başlıyoruz. Önümüzdeki yıl e, diğer şehirlerimizde de e, buluşmaya hedefliyoruz. Şu an 36 şefimiz ve 2 pastanemize anlaştık. 20 şefimizin kayıt süreçleri tamamlandı. Operasyon tarafında ekibimize kayıt katılan yeni takım arkadaşlarımıza şeflerimize verdiğimiz destekle daha da hızlanacağız. 3 yıl sonunda 216 şef ve 57 pastanemiz sistemimize kattığımızı projekte ettiğiniz bir sürecin tüm kanallarına kuruladık ve şimdiden potansiyellerin dahil bu rakamın üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu bir telefon uygulaması. Ee, i̇lk olarak onaylarımızı aldığımız Salesforce'da yer alıyor olacağız. Ee, kısa bir süre sonra da zaten uygulamamızı Flutter'ın alt kısmında geliştirdiğimiz için IOS'ta da faaliyetimize başlayacağız. Ee, önümüzdeki süreçte tüketici tercihlerini göz önünde bulundurarak ve üzerinden de e, faaliyeti orası planlarımızın arasında da katmış bulunmaktayız. Evet, kolay bir operasyon değil. Ee, ancak e, hem kendi içimizde e, doğru bir kurulu gerçekleştirdik ve doğru bir iş modeli hazırladığımıza, yaptığımıza inanıyoruz. Onun dışında paydaşlarımızla ödeme sistemleri güvenli bir paydaşla ilerliyoruz. Kadın girişimciye desteklenen bu paydaşla ilerlerken lojistik tarafında da paket taksiğiyle her iki yakıda da yer alacak bir soğutma araçlarımızla araçlarımıza, tüketicilerimize hizmet verecek şekilde operasyonumuzu planladık. Doğru, fon burcu aracılığıyla bir yatırım turunumuzu hazırlanıyoruz. Sağlayacağımız konumları başarıyla tamamlayabilirsek 2022 yılında pazarda konumlanıp hızlı bir şekilde diğer şehirlerde iman edebileceğimiz ve bu fonun ağırlıklı kısmını istihdam yaratmaya yani ekibimize güçlendirmeye ve yazılım geliştirmeye ayırarak 2024 ilk çeyrekte planladığımız yurtdışı operasyonlarımıza da bir adım yaklaşmış olduk. Fon bulucu üzerinden kayıt yaparak herkes uygun pikni faizelere yatırım yapabilir ve 5 yıllık projeksiyonlarımıza da ulaşabilirler. Fon bulucu üzerinden birlikte yola çıktığımız paydaşlarımız, şeflerimiz bir birçoğu yatırım süresine katılmak için tarafta bulun var. Hikayemiz daha da güzelleşecek, biz tüm pastalarımızı kendimizin bir kadar özel hissedecek ve hissedecek özellikle hazırlayıp kapımıza getireceğiz.